Söyle fikirlerini aşkım. Ne yapıyorsun? Tüy olmasın diye kapadım aşkım ama. Çık orta. Hayır buraya girmek yasak. Yasaklı bölge. Üstü sen de gelme. Gelmeyin. Yasak. Yasak. Aloha. Şimdi bugün çok işimiz var. Aslında ben size yani böyle olabildiğince açık olabilmek adına ben de bir video izlesem bunları görmek isterdim diye düşünerek ilk önce buranın halini göstereceğim. Videomuzun konusu kazaklarımı düzenliyorum olacak. Hani jumper, sweet sweater diyebiliriz. Ben jumper demeyi çok seviyorum. Bu İngiliz İngilizcesi oluyor. Amerikalılar sweat Sweater diyor işte. Neyse kazaklarımızı yani bizim dilimizde kazaklarımızı düzenleyeceğiz. Bu arada özellikle kazak diyorum çünkü hani böyle sweat şörtlerini şöyle e, işte hudili olanları e, almayacağım yani ya da hırkaları falan katmayacağım. Zaten asırkan var Allah'tan. Bu sweat şörtlerim ama baya fazla yani az değil. Lakin bir burayı size niye göstermek istiyorum. Ee, inanamayacaksınız yani ben hani çorap manyağıydım ne bileyim böyle yoga üstü manyağıydım falan sanıyordum kendimi ama ben bir kazak manyağıymışım bunu itiraf ediyorum acı bir itiraf oldu şimdi yani bu aralar biraz bir yoğunlaştım hem işler güçler e tabi kolay değil öyle videolar çekmek bir de podcast var en olmuş yani dinlemediyseniz e, teessüf ederim onu da lütfen dinleyin onu da hazırlıyorum hazırlıyoruz. Çekimlerde daha başarılı olabilmek için böyle bir şey aldım. İşte askı, yani asabileceğim şöyle bir... Bu ne ya? Askı asmalık aldım. Ya da neyse işte bunların. Bunların hepsi yani böyle tertipli, düzenli, güzel dursun, size daha iyi olsun diye. Böyle buraya 24 tane dizdim. Ve bugün bunları zaten üstüme tuta tuta deneyeceğim. Ama özellikle size bir de niye gösteriyorum? Evimin de her yanını görmüş olduğunuz gibi oldu ama artık... Biraz samimi olduk sanki. Hazır mısınız? Esas beni korkutan kısım bu. Şimdi geliyoruz. Şimdi böyle bunların hepsi yerde ve hepsi kazak arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Hepsi kazak. Böyle bir tarafa toplayayım istediğim için. Böyle koydum tüy olmasın. Ee, ev zaten temiz. Ve tırmalamasınlar diye örttüm. Yani uzun lafın kısası... Herhalde sayacağım. Belki çekime başlamadan önce bir saymam daha doğru olur. Hop çeviriyorum. Ee, bugün sayacağım kaç kazığım var. Ee, yani bence 100 ve 100'den fazla olabilir. Ona göre de böyle çünkü hepsini asmak istiyorum. Asıp size böyle tertipli, düzenli göstermek istiyorum. Hem hani sizlere olan saygımdan hem de daha güzel, daha şık durduğumu düşünüyorum. O yüzden de zaten böyle bir askılık aldım. Her şey sizin için diye. Güzel olacağını düşünüyorum. Siz hazırsanız ben çok hazırım. Başlayabiliriz. Şimdi ben kendimi rulolarken biraz da sizinle birkaç şeyi konuşmak istiyorum. Gördüğünüz üzere 24 tane burada var. Toplamda 67 tane kazığım var. 5 tanesi kirlide çünkü. Yani ne oluyor? 62 tanesi, biri de benim üstümde. 61 taneyi sizlerle düzenleyeceğiz. Hangilerinden vazgeçeceğim, vazgeçebileceğim, bu vazgeçebileceğim. Bunları göreceğiz. Olabildiğince de böyle hızlı hızlı konuşup, hani hızlan... Yani daha kısa sürede daha çok iş yapmaya odaklanacağım. Bana destek olduğunuz için, bu videoyu izlediğiniz için o yüzden de peşin peşin mahalo diyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Siz belki hani öyle hissetmiyor olabilirsiniz ama emin olun sizin desteğiniz olmasa, yani daha zor olurdu her şey. Neyse bunun yanı sıra 24'lü koyuyorum. Böyle sizin için zaten renk sırasına dizdim. Birazdan yakından da gösteririm. Zaten hepsini üzerimde tutacağım. Göreceksiniz. Bu videonun amacı daha önce benim minimalizm videolarımı hiç izlemediyseniz bu bir seri videosu arkadaşlar ve dolayısıyla da hani seri videosu olduğu için Oynatma listesinde minimalizme bakabilirsiniz ve ilk videomdan hani buraya doğru ilerlerseniz bu en son video olacak büyük ihtimalle. O yüzden bir önceki videoyu da bu arada şuralara bir yerlere koyarız. Hani bir önceki video ya da belki bütün minimalizm serisini koyarız. Şuralardan da izleyebilirsiniz. Ama genelde hani ben de öyle yapıyorum. İlk baştan en sona doğru ilerlerseniz çok daha iyi olur. Bu düzenleme videoları bir seri. İşte pantolonları, etekleri, tişörtleri, yoga üstlerini, her şey böyle hani değişik videolarda sizlerle düzenliyorum ki diğer türlü zaten çok uzun olur. Ben de işin altından çıkamam. Siz de izle babam izle durursunuz yani. O öyle başka söyleyeceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Dediğim gibi toplam 67 tane jumper'ım var. Yok. Tamam onu söyledim. Hepsi tamam. Başlıyoruz. Evet. Şimdi bu böyle beyaz bir Üst kazak yani. Bunu annem bana almıştı ve ben seviyorum. İspanya'dan mı? Bir, yurt dışından bir yerden almıştı galiba ama böyle basit hani. Her gün giyilebilir bir kazak. Bir de ben genelde bol seviyorum kazakları. O yüzden bunu vermeyeceğim. Ama vereceğim şeyler olacak. Buna emin olabilirsiniz. Bunu ben çok severek almıştım. Böyle altı ve kolları şöyle renkli. İşte bunu da çok sevdiğim için bunu da vermeyeceğim. Ama dediğim gibi vereceğim şeyler olacak. Bunu belki köşesine ayıracağım. Şöyle göstereyim. Bunu annem 18-19-20 yaşlarındayken almış. Nereden almış hatırlamıyorum şimdi ama hani annemin gençliğinden yadigar ve kesinlikle en özel kazaklardan biri. Şimdi ben susuyorum ve şöyle bir 10-15 parçayı gösteriyorum size sırayla. Ne vereceğim, ne vermeyeceğim. Ona göre bakacağız. Burası bitene kadar gerekmedikçe konuşmayacağım. Şey söyleyeceğim, böyle yapıyorsam bunu tutuyorum demek oluyor, böyle yapıyorsam emin değilim demek oluyor, böyle yapıyorsam da veriyorum demek oluyor ki hızlandırabilelim ve bu video böyle saatler sürmesin diye bilginiz olsun. Şimdi, ya bunu uzun süredir giydim ya, bu o kadar H&M'den almıştım ama en az bilen arkadaşlarım buradan bana özelden yazsınlar. Yani beni zaten tanıyan arkadaşlarım hani yıllardır bunun bende ne kadar süredir var olduğunu da biliyorlardır. Çok güzel böyle turuncu bir renk. Ben böyle açık turuncu rengi baya seviyorum. Bu arada ışık iyi umarım değil mi? Şeyi açsam mı? Işığı açsam mı? Ee, neyse, şunu bir şey yapayım. Şimdi bunu dolayısıyla uzun süredir giydiğim için Belki köşesine ayıracağım. Ve bu Belkiler'de beni zorluyor. Bir türlü vedalaşamıyorum ama yapacağım ben bunu. O yüzden bunu belki ayırıyorum. İhtiyacı olan belki benden daha çok giymekten hoşlanacak birine hediye edeceğim. Evet, sanıyorum öyle yapacağım. Ya bunda da konuşmasam olmaz. Bakın şu Vakko logosunu görüyor musunuz? Vakko ama? Bunun ne kadar eski olduğunu anlarsınız. Bu da annemin gençlik kazaklarından. 18 mi dedi, 19 mu dedi? Anne yorumlara yaz da hatırlayayım. Bunu o zamandan işte almış, eski zamanlarda ee, yani ben daha doğmadan çok çok önce ve o yüzden bunun da bende yeri çok ayrı ve bu kazı özellikle daha da çok seviyorum. Çünkü ben yeşil rengi çok severim. En sevdiğim üç renk pembe, lila, böyle şey fuşya pembesi en çok ama açık pembe, pembenin her türünü seviyorum. Lila, bir de şu yeşil ve fıstık yeşili. Çok sevdiğim renkler. Bir de canım annem giymiş senelerce. Ben bunu veremem. Ama dediğim gibi vereceklerim olacak. Bu böyle uzun, bayağı uzun hatta. Ama bana aşırı bol oluyor. O yüzden bunu vereceğim isteyen varsa yorumlara yazabilir ya da bana Instagram'dan karde lena'dan şuraya ya da buraya koyalım. Ulaşabilirsiniz. Öyle bunu hediye ediyorum ve vedalaşıyorum. Store'dan almıştım. Çok da severek giyiyorum. Bu kumaşı size nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Böyle sert bir kumaş. Bunu veremem. Veremem. Bu çok güzel. Bunu da ayırıyorum. Şimdi ben bunları nereye koyayım? Ben bunları yere koyayım. Artık yerden size göstereyim. Bunu vereceğim, bu şöyle, yani biraz boğazı şu şekilde diyeyim, bayağı uzun. Yani bunu böyle elbise gibi düşünebilirsiniz aslında. Ben giydiğimde benim dizimin üzerine geliyor, öyle söyleyeyim. Bunu isteyen olursa, bedenini de söylüyorum. Medium. Yazabilir. Dediğim gibi hediye edebilirim. Ya mesela bu da güzel. Ama bu bana çok neşe vermiyor. Bunu da belki kenarına, köşesine ayırayım. Böyle. Ee, şöyle boğazlı bu. Ve ben boğazlı normalde çok severim ama böyle çok... Nasıl diyeyim? Hani... Bazıları sıkı sarıyor ya, o sıkı saranları çok sevemiyorum. Eskiden bir şeyi çok beğendiği zaman... Beş rengini, altı rengini, yedi rengini falan alırdım. Bu da onlardan biri. Bu... İngiltere'de işte bir mağaza var. Adı da Joy mağazamın adı çok güzel. Ben bayılıyordum oraya. İkinci el satmıyor yani. Kendi ürünlerini satıyor genelde ve bu kazı oradan aldım. Şöyle bir dokusu var. Yakınlaştırayım. Böyle hani kötü kare gibi düşünün. Çok da güzel oluyor. Ne uzun ne kısa. Bunun yani size onları göstereyim. Beş rengini falan aldım ve bunları veremem. Ayırıyorum o yüzden. Getiriyorum. Beş renk almışım, ama en az sevdiğim bu. Ben bunu da belki köşesine ayırayım, kim bilir belki vedalaşmak isterim, daha benden daha çok hani gri rengini seven. Her minimalist bu arada, hani kendini ben minimalistim diye adlandıran herkes illa çok sade renklerden hoşlanması da gerekmiyor, böyle bir algı da var. Hani ben genelde işte yabancı youtuberları çok takip ediyorum bu minimalizm konusunda erkek ve kadın. Ve erkekler genelde biraz daha sade tabii ki hani minimalist olanlar. Ama minimalist kadınlar genelde bir tık daha renkli. Ama mesela benim minimalist algıma göre ben zaten renkleri çok sevdiğim için hiçbir zaman onlar kadar sade giyinemem. Daha böyle pastel tonlar da beyaz işte gri Yavru ağzı. Hani ben o renkleri de giyerim ama böyle çok cart, zaten gördüğünüz gibi renkleri de seviyorum. O yüzden hani kendinizi böyle bir yere koymayın. Hani illa minimalist, minimalist olan kişi şöyledir falan gibi bir durum yok yani ortada. Bunu internetten aldım gördüğünüz üzere. Ve hani gelince çok sevmedim, böyle bayılmadım. O yüzden bunu da düşüneceğim. Bunu da belki köşesine ayırıyorum. Bundan da vedalaşıyorum sevgiyle. Bunu da veriyorum arkadaşlar. Yani bunu da giyiyorum, giymiyorum diyemem. Ama bana sorsanız zaten ben hiçbir Kazak'ımı veremem. Çünkü kazak manyağıymışım da haberim yokmuş. O yüzden bununla da vedalaşma zamanı geldi. Şöyle göstereyim. Medium beden. İsteyen olursa bulsun beni. Bununla da vedalaşacağım ya. Hani bu böyle crop top. Şöyle. Crop top olunca da... Hmm. Dediğim gibi kazaklarda çok rahat etmiyorum. Yani böyle hoşuma gitmiyor. Hep ben bir de uzun e, kollu da seviyorum. Böyle hani kollarını çekiştiriyorum. Kolları kısa oluyor. Genelde böyle crop top olan bazı modellerin. E, benim yani çok zayıf değilim. Bilenler biliyor. O yüzden böyle hep bir tıkıştırıyorum yani. Böyle çekiştiriyorum. O yüzden bunu da benden çok daha keyifle giyecek olan birine large beden verebilirim. Şöyle göstereyim. Bunu çok seviyorum ama seviyorum diye tutmayacağım, belki ayıracağım ve dediğim gibi bu arada daha önceki videolarda söylemiştim belki diye ayırdıklarımı bir ay, iki ay içinde hani maksimum deniyorum ara ara ve o iki ayın sonunda da hani maksimum iki ayın sonunda da yok kesinlikle hem çok neşe vermiyor hem de benlik değil diyorsam onu birine hediye ediyorum ya da satacaksam satıyorum. vereceğim. Bunu da vereceğim. Bunu da vereceğim. Bunu veriyorum. Bu da böyle çok güzel ama ben bunu bayağı giydim. Ya bu koton kaşmir. Bunu ben yıllarca giydim. Yıllarca yani ben bunu Londra'dayken almıştım. En az 10 senelik bu. En az 7 senelik. En az kaç senelik ya? En az evet 10 senelik vardır. Bu da hediye edeceğim diğer parça. Evet son 4 parça kaldı. 5 tanesi bu arada yıkamada. Biri üstümde dediğim gibi o 5 tanesine de bakacağım. Ama onları çok sevdiğim için ve zaten giydiğim için vereceğim kazaklar kategorisine girmez büyük ihtimalle. Artık bunlardan farklı 5 farklı kazak görürseniz anlayın ki o size göstermediğim 5 tanesinden biri. Böyle şimdi son 4'ü gösteriyorum. Bunu seviyorum. Bu zaten böyle kısa oldu. Bu kalsın. Şunu yine Londra'da bir vintage mağazadan almıştım. Bunu da seviyorum. Ama bu böyle biraz tuhaf duruyor. Rengine bayıldım ve 2 pound'a falan aldım. 2 pound şimdi bayağı pahalı oldu değil mi? 20 lira mı ediyor yani? Şöyle bunu da belki köşesine ayırıyorum ve ve ve. Son olarak şöyle... Ay saçım başım. Zara'nın bilenler bilir hani çok ince böyle şeyleri var ya hırkam. Hırka da değil de işte kazak diyeceğim ama kazak da değil. Polar mı deniyor? Ne deniyor ya? Bunların isimlerini öğrenmem lazım. Şöyle incecik bir üst. Hani tişört giyiyorsunuz mesela, hani üstüne öyle ilkbaharda falan aslında giyebileceğiniz. Bunları da belki köşesine ayırayım. Dediğim gibi belki bakacağım sonrasında. Şimdi kesin vereceğim kaç parça oldu sizlerle sayalım. Bunlar. Evet, hazır mısınız? Şu bir. Kusura bakmayın, katlamadan böyle yapıyorum ki videoyu bitireyim de çok uzamasın diye artık. Şu bir. Bu iki. Bu üç, bu dört, şu zaten elbise gibi olan beş, şu lila altı, yedi ve sekiz. Okei, okay, yedi ve sekiz şunlar. Bunlar kesin olacak veda, kesin olarak vedalaştıklarım sekiz parça toplamda. On yedi tane de belki dediğim var bu durumda e, yirmi yedi, yirmi altı, yirmi beş. Yani bu belkilerin hepsini de verirsem 25 tane vermiş oluyorum. 25 tane kazığımı vermem demek de beni 47, 42 tane kazakla baş başa bırakıyor. O yüzden ben en azından tabii 42 oluyor, değil mi? Ee, evet, 42 tane kazak o bile fazla, biliyorum. Kimine hani saçmalıyorsun diyebilirsiniz kiminiz? Kiminizde bence çok değil diyebilirsiniz, kiminiz ideal diyebilirsiniz. Dediğim gibi benim herkese saygım sonsuz. Sizin de bana saygınızın sonsuz olduğunu biliyorum, o yüzden de zaten müteşekkirim diyorum. Bugün tabii ki de başka bir günden selamlar aloha diyorum çünkü. Madem ki bu kazaklarımı düzenliyorum beraber düzenliyoruz hatta şöyle göstereyim videosu olacak o zaman portlayan diğer kazakları sizlerle paylaşmam gerektiğini düşündüm normalde biliyorsunuz zaten sizlerle paylaştım ve artık kaç adet dediysem o kadar hani işte belki vereceklerim tamamen tutacaklarım hani vermeyeceklerim ve vereceklerim olarak böyle üç'e ayırdım. Neyse çekmeceleri karıştırırken 9 kazak daha görünce dedim ki ben bunları da paylaşmadan olmaz. Şunları böyle üçü aynı. Bunları Zara'dan almıştım. Şöyle aslında kazaklar bayağı böyle ince yapılı. Hani nasıl gösterebilirim yapısında bilmiyorum ama ince yapılı ve üçü de aynı. Bu siyahı, bu mavisi, bu maviye de bayılıyorum. Gece mavisi. Bu da kırmızısı olarak zaten. Hani bunları koyar mıyım bilmiyorum ama bazılarını dolap uygulama, yani dolaba koyacağım. Ee, kullanıcı adımı ya buralara yazarım ya açıklamalara yazarım zaten sizin için. Bunu da böyle birkaç kez söylüyorum. Hani bir videoda daha söyledim. Birkaç kere tekrar edebilirim kendim. belli bir süre. Heyecan yaptım yeni başladığım için. Hani bilginiz alsın. Bir de zaten bazılarını, hatta birçok şeyimi de veriyorum ihtiyacı olanlara. Öyle Şimdi bize de bu var, yeşil renklisi. Dört tane, zaten hep aynı. öyle Bunu İngiltere'den almıştım. Ya bu kumaşı bilirsiniz böyle peluş gibi, hani olur ya yumuşacık. Çok seviyorum. Bir bunu almıştım. Bir de şunu almıştım. Bu da aynı kumaş ama böyle yine peluş gibi ama birazcık daha kalın. Orada Londra'ya gidenleriniz olursa çok güzel bir mağaza var Joy diye. Ben bayılıyorum. Yani genelde... Bu arada bazen de hani bazı sezonlar gerçekten süper olmuyor ürünleri. Ama genelde ben böyle çok sevdiğim birkaç kazak... Kazakları genelde çok güzel oluyor. Ya da ben onu çok seviyorum. Ne Artık o kadar kazak manya olmamaya da karar verdim. Bunları oradan almıştım işte. Bir de şu üçü var. Yani bu zaten pijama üstü gibi düşünebilirsiniz. Ama yine hani kazak diye geçiyor. Şöyle... Bu yani bir kazak diyebiliriz buna. Ben penguenleri çok seviyorum. O yüzden almıştım. Bu çok basic zaten. Hani yine evde giyilecek bir şey. Bunu büyük ihtimalle vereceğim zaten. Çünkü ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Son güncellemeye gelirsek. Bunu da yazdım. Sizinle paylaşayım. Şöyle bir şey var. Toplamda 43 tane kazığım var tuttuğum. 15 tane belki dediğim var. Yani deneyeceğim. Onu artık biliyorsunuz hani 3 hafta, 4 hafta maksimum deneyip vermek istiyorum. Ona göre karar vereceğim. 9 adet kazak da veriyorum. Onu zaten videoda sizinle paylaştım. Hani o belki kısmından bir kazığı eledim. Hani vermeye karar verdim. Dediğim gibi yani belki bu video yayınlandığında Instagram'dan paylaşabilirim. Alta yorumlara yazarsanız hani Instagram'dan paylaşayım, paylaşmayayım. Hani sizin... Ee, ne düşündüğünüze ve ne istediğinize göre de açıkçası şekillendirmek istiyorum. Bunun yanı sıra da sanıyorum bütün söyleyeceklerim bu kadar ve artık gerçekten bu kazak videosunu bitirmek istiyorum. Çünkü biraz fazla uzadığını düşünüyorum. O yüzden de buraya kadar izlediyseniz çok çok mahalo. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. İyi ki varsınız. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz evinizde herhangi bir dolabınızı ya da size ait eşyaları düzenlemek, belki biraz daha minimalist olmak ister misiniz? Böyle bir kararınız ya da düşünceniz var mı? Bunu yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim hem ben hem de belki diğer insanlara da ışık tutar ve faydalı olur diye düşünüyorum. Haftaya ben başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla sağlıkla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz. Önce rulo yapmak lazım. Neden? Böyle bir tün da yaşıyorsanız yapacağınız başka bir şey olamaz. Bakar mısınız ya? Kışın gelmesiyle bir de bu böyle bir saldı kendini. Daha bir oldu. A bakın ya. Tipe tipe büyük tipe bakın. Öyle mi? <gülüyor> tamam bıraktım.